Selamünaleyküm YouTube Çok bomba bir motosiklet aldım. Çok bomba. Mobiletten de önce istediğim ama babamın dayısının vermediği o Peugeot'u Peugeot almış bulunmaktayım. Peugeot Full Original plakası bile var. Şu an plakası takıldı değil. Çünkü motor 2005 model. 2005'ten beri hiç vizeye girmemiş. Vizeye sokacağız. O yüzden plakasında delikler vardı. Onları kapatıyoruz şu an. Takacağız bir hafta içinde falan müzeye girecek. Bir de bir fren müşürü arızalı. İşte detay gösterecek olursak. Emo. Bakayım Emo. Kanka kontak anahtarlı. Biraz da çalıştıracağım. Takayım şimdi. Şuradaki müşür arızalıymış arkadaşlar. Aynaları falan var. Şu an motosiklet 2005 model ve moto zaten biz yatarken aldık. 8400 km'de. Kesinlikle boya yok, değişen, değişen var, <gülüyor> şu ver, değişmiş, yani şöyle göstereyim, Emo, var Emo, bunların orijinal şeyi de bu oluyor, şunlar falan orijinal, motor numarası falan var, Oraları göstermiyorum. Yani en basitinden şu ya Emo Kapalı değiştirmeyi düşünüyorum arada. Orijinal olsa fark etmeye benim için Temizlik düzgün durması önemli Yani Jantlar biraz paslı Onları halledebiliriz ee, Şurada ilk aldığı yerin Şeyi var Gültepe'den almış. İzmir Yani Motor bu. Rengi güzel. Fakat ben babama dedim. Baba dedim gel dedim. Motoru kırmızıya çevirelim. Babam dedi ki olmaz. Ama benim psikolojik durumu bağlı. Ben kırmızıya çevirebilirim. iyi yapalım. İki sene sonra kırmızı görebilirsiniz. Belki motor hiç belli olmaz. Şunlar şöyle hep orijinal. Şöyle evraklarını da göstereyim bize bir dakika. Şöyle şuraya çıkardım. Tabi diğer taraflarını göstermiyorum çünkü kopyalarlar, çalarlar vesaire olur. Sıkıntı çıkar bizim için. Bir sesini duyalım istiyorsanız. Çok sesli, bana göre değil. Ben çalıştıracağım, bir daha açacağım. Hatta şöyle göstereyim. Şu an kontağımız açık. Bakalım ben tek ayağımı, tek elimle musun? bu kone falan bakmalım, motorda zaten sıcak değil soğuk çok tüksük tamam mı? vay vay hadi Yani şu göstergenin içindeki ışık bile çalışıyor. Fırmızı. Ben kendim kırmızı yaptım daha doğrusu da. Şu arka farlar falan yanıyor. Ön taraftaki uzunluğu kapattınlar. Hani motorlarda... Ha, sosu yanıyor mu şu an geldiğim. Motorlarda da uzun kısa var biliyor musunuz? Arkadaşlar? Uzun kısa var ya. 2005'de geçeceğim yani. Motorun fabrika çıkış karburatörünü göstereyim. Arkadaşlar bu çıkış çıkarıyor Bunun şu ısıtmasını şurada görebiliyorsunuz. Ben yakınlaştırayım oraya bir. Dakika. Şu hale şuraya takılı kaldığı için bu motor sürekli böyle ne diyeyim enerji kesiyor. Yavaş gidiyor yani. kesici şeye basarsanız yavaş gidiyor. Motosikleti vızadan girdikten sonra egzozu leş halde. motordu kendisi de hani zaten daha temizlik istiyor çünkü hiç temizlenmemiş desem yeri yani. Yani bizim elimize geçti. Allah nasip ederse güzel bir şeyler yapmaya çalışacağız. İlk önce bu karbüratörü değiştireceğim. Orijinal glardoni var arkadaşımla. Dedi ben sana vereyim de Hiç sıkıntı yok dedi. Memelerini dedi, halledersin dedi sadece dedi. Sonra üst zaten 103 orijinal. Hiç motor daha açılmamış zaten de. Yani çekiş performansı beni çok etkilemedi. 30-40 yani traktör gibi gidiyoruz. O yüzden beni korkuttu. O yüzden eğer sağ silindir takmayı düşünüyorum. Egzozu da çırçır çır egzoz yapacağım. Çünkü ben çırçır çır severim. Ben Allah nasip ettikse yapacağız. Ben bu motoskilde pastacıyla yapacağım. Şu an hiç pastacıyla yapamamışım. Otoskilde çok merak ediyorum rengini. Ne kadar güzel parlayacağını. Merak ediyorum yani. Yani yapacağım zaman şunu kroma çevireceğim. Arka taraftaki plastik krom. Krom. Şuna krom yapmak istiyorum. Şuna krom. Şu saat krom oluyor. Şurasını da motor rengine boyamak istiyorum. Aynalar zaten kullanmıyor. Kornası da çalışıyordu. Onu gösterme şimdi size. Sonra daha zaten bizde. Şu pasları polisarca geçireceğim. Ön arka lastiği yeni değişmiş. Ön lastiği de hiç, hiç açıcı değil. Orjinal olabilir ama can taşıyacak sonuçta. Onu da değiştirmeyi düşünüyorum. Ön mafsalları Nikelaj yapmayı düşünüyorum. Şu zaten basit. Şu yan kapakları da motor rengine boyamak istiyorum ama bakacağız yani. Şu, şu şunu fındık kamarı soralım. Fındık buna gerçekten güzel yakışıyor. Şunu da krom yapmak istiyorum. Bunu da kapatacağım. Şunlar zaten halleceğim. Yani şu 56'ymiş. Yani onu 40'a veya 38'e düşüreceğim. Çünkü motosiklet gitmiyor desem yeri yani. E bu, hayırlı olsun. Vizeden sonra, Allah nasip ederse, başlayacağım. Biraz da kendimi düzelteyim. Hiç hesapta yoktu dediğim gibi. Öyle yani. Gezme videolarımız. Ki şöyle bir şey, motoru 19-19 yapacağım, e falan yapacağım mı? Ya, diğer mobiletimle de kapıştıracağım çünkü mobilet hala bizde sayılır. O mobiletle bu Peugeot'u kapıştıracağım kardeşim. Bunu da ilerleyen videolarda beğenip, abone olup, takip ederseniz görürsünüz. Yoksa zor. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Allah'a emanet. Arkadaşlar motosiklet hakkında birkaç bilgi vermeyi unuttum. Motosiklet 49cc olduğu için B ehliyeti kullanabiliyor. Motosiklet ehliyetim var ama hani araba ehliyeti de kullanabiliyor. Sigorta zorunluluğu yok, vergi zorunluluğu yok. Sadece 2 senede bir viziz. Onu da ister yaptır ister yaptırma Plakası var sonuçta Çekme belgeyi de değil Ya tanıdığımızda olduğu için temizde bildiğimiz motor olduğu için Aslında bilmiyorduk da <gülüyor> Dayı bizim şey biraz nasıl diyeyim Malının kıymetini bilen O yüzden gittik aldık Yoksa hani böyle bir alalım da yapalım da binelim de tarzında bir şey değildi Teşekkür ederim Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın Şu nasıl kırk arkadaşlar? Şu lafır. Bir devrin yıkılışı. ya <gülüyor> Abi bakar mısın ne kadar büyük ya. Motor kadar plakası var arkadaşım. Motor zaten 52 kilo. Plaka zaten 3 kilo. Allah 55 kilo oldu yani. Şuradaki fren ampulümüz yanmıyordu. Onu hallettik. Arkadaşlar. İşte gösterge ışığınız vesaire Onların hepsi yanıyor. Şunun uzun kısasını hallettik. Şu dışarıda kalmış. O kadar olacak. Ah, artık bize hazır. Bakalım bizeden sonra neler gelecek başına. Şayet bizeye girdikten sonra da videosunu çekeceğim zaten. Nelerden kalmış nelerden geçmiş diye. Bence hafif kusurlu birkaç tane şey çıkabilir. Belki kusursuz geçer hiç bilemiyorum. Bakalım görüşeceğiz. bize ben götüremeyeceğim ben çalıştığım için babam götürecek. Bakalım. Buna ilk etapta zaten egzoz alacağım. İlk modifiye o olacak. Artı arkadaşımın eski serigalardanı var demiştim. Glardoni değil. Glardoni değil. Eski seri 19-19 varmış. Memeleri arızalıymış. Meme alacağım. Bunlar memelerini değiştireceğiz. Halledeceğiz bir şekilde. Peugeot Online. Aa, baksana. Plaka motordan büyük. Çalıştırayım. Arkadaşlar. Bismillah. Şuradan da benzinimizi açalım. Isıtmaya gerek yok. Lan haydi pedalı basamadım Niye basamadın Işıklarımız Atpis Kardeşim Uzun kıza bile var ya Hani bu kadar mı olur öyle göstereyim Şu sesi gerçekten beni hiç tatmin etmiyor. Arkadaşlar ben buna müşhur aldım ama bu olmadı. O yüzden arkadaşım dedi ki kanka ne uğraşıyorsun ki dedi. CG'leri müşürü de oluyor buna dedi. Biz bir de onu ayarlarız dedi. Gitti CG alıp geldi. müşürünü. Arkadaş oldu ya. Şaşırtıcı. Abi her işi bir yere bıraksan ya. Gerçekten doğru bir söz. Bir tane lastik aldım. Hatta buldum arkadaşın evinde. göstereyim onu da. Şöyle göstereyim. Uçak lastiği derler buna. Eskiler gerçekten iyi bilir. Ön arka keşke böyle olsaydı ama sadece ön tarafı böyle olacak. Arka lastiği zaten Bekle bizi TÜVTÜRK. Biz geliyoruz. Evet arkadaşlar Peugeot'umuz vizeden geçmiş. Orijinal kilometresi bu. Babam kassız gittiği için <gülüyor> kask yok. İki tane kusuru var o kadar. 2023 2024 diyelim artık. Hayır, lulus.